Şekilde görülen pastanın her bir parçası, pastanın 4'te birine eşit midir? Evet, burada bir pastamız var ve pastamız, 1, 2, 3, 4 parçaya kesilmiş. Peki, bu parçaların her biri pastanın 4'te birine eşit midir? Soru da bize bu soruluyor. Şimdi, öncelikle 4'te 1, yani 1 bölü 4 deyince neyi kastediyoruz ondan bahsedelim. Bu kesirde 1 sayısı paydır ve buradaki bir parçayı temsil eder. 4 sayısı ise paydadır ve 4 eşit büyüklükte parçayı temsil eder. Şimdi buna göre, her dilimin bu 4 eşit parçadan biri olup olmadığına bakalım. Pastada açıkça görüldüğü üzere, kenardaki dilimler ortadakilerden daha küçük. Pasta yemeyi seviyorsanız bu şekilde kesilmiş bir pastada, kenardaki şu dilimleri istemezsiniz, çünkü onlar daha küçük. Sonuçta evet, her bir parça pastanın dört diliminden biri ama bu dilimler eşit büyüklükte değiller. O yüzden soruya cevabımız hayır. Pasta parçaları pastanın dörtte birine eşit değildir.